Merhabalar bu videoda Winchill'de Under Checkout yani Checkout'u e, geri bırak e, komutunu göreceğiz bunun için tekrar e, bir product altından e, bir klasörüme gidiyorum burada Checkout'lu dokümanım var ProcessFM klasöründe bir döküman üzerinde Checkout'lu e, bunu sağ tıklayıp Checkout'luyken zaten yapabildiğim işlemler edit ya da undo checkout oluyor. Yani checkout şeyi tekrar checkout edemediğiniz için yapamayacağınız komutu winch'i kapatıyor. Gelip buradan undo checkout dediğimde bunun dışarıya aldığım A3 iterasyonu tekrar içeriye bırakmış oluyorum. Yani dışarıya değiştirdik de yapsam e, bir şey fark etmeyecek. Bunu toplu olarak da yapabiliriz. Şu iki dokümanı ikisini birlikte check-out ettim. Yine buradan tüm dokümanları seçip actions'tan e, undo checkout diyebiliyorum. Ve son olarak Home sayfamda eğer üzerinde checkoutlu bir doküman varsa, check it out olarak gözüküyordu. Şu anda iki tane checkoutlu bir doküman, bir tane de Winchel part'ım var. Bunları seçip, andı checkout dediğimde, buradan da üzerindeki checkoutlu işleri geri bırakabiliyorum.